Teknoloji okulan hepinize merhabalar ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konumuz Logitech'in üst segmentte yer alan kulaklığı Pro X. Bilindiği üzere Logitech ülkemize uzun yıllardır hizmet veren bir firma. Genel olarak fiyat skalasına baktığımız zaman 100 liradan 1000 liraya hatta daha üst fiyatlara kadar geniş bir model yelpazesine sahip bu yüzden de ...pek çok oyuncuya hitap ediyor diyebiliriz. Bugün bizim inceleyeceğimiz model ise... ...biraz daha üst segmente hitap eden bir model arkadaşlar. Burada Logitech Pro X kulaklığını... ...mercek altına alacağız. Kısa süre önce bu kulaklığın kutu açılımı videosuyla... ...karşınıza gelmiştik. Ve kulaklığın içinden birçok kablo çıktığını... ...sizlerle paylaşmıştık. Dilerseniz en önce kulaklığın içinden çıkan... ...bu kabloları size söyleyeyim. Ardından kulaklığımızın tasarımı ve... ...özellikleriyle incelememize devam edelim... Genel olarak bakıldığı zaman kulaklıktan iki farklı 3.5 milimlik jack çıkıyor. Bunlar niye iki tane diye düşünmüştüm ben açıkçası. Hani bir tanesinde plastik bir tanesinde örgülü var o yüzden diye. Hayır arkadaşlar bunun bir tanesi telefon için kullanıyormuş. Yani bu kulaklığı dışarıda telefonda da kullanmanız için Logitech kutunun içerisine böyle bir bağlantı yerleştirmiş. Şurada mikrofonlu bir kumanda bulunuyor. Buradan dolayısıyla mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz ya da işte telefonunuz çaldığında telefonunuzu açıp cevaplayabiliyorsunuz. Bunun üzerinde bir de mikrofon yer alıyor. Yani şu Logitech'in dahili harici mikrofonu takmanızın haricinde buradaki mikrofondan da telefonla konuşmanızı sağlıyor. Bu güzel düşünülmüş bir şey. Tabi bu kulaklığın dışarıda kullanımı ne derece uygun olur buna daha sonra değineceğiz. Diğer bir kablo ise şu örgülü gelen kablo. İşte bu kulaklığın Asıl amacına hizmet eden kablo diyebiliriz. Bildiğiniz üzere bu bir oyuncu kulaklığı. Dolayısıyla bunu da oyun oynarken kullanıyoruz. Hem konsolda hem de bilgisayarda takıp kullanabiliyoruz. Burada bir ses açıp kısma e, kumandası bulunuyor. Onun yanı sıra hemen ön tarafta da mikrofonu açıp kapama tuşu mevcut. Şurada da yine klasik bir yaka klipsi mevcut. Dolayısıyla bunu da biz oyun oynarken kullanıyoruz. Şimdi geldik. Diğer aparatlarımıza. Şurada bir splitter var arkadaşlar. Malum bazı bilgisayarlarda hala mikrofonla ses girişi, daha doğrusu mikrofonla hoparlör girişi ayrı e, jacklardan alınıyor. Dolayısıyla burada bir aparat yerleştirilmiş Logitech. Kulaklıktan gelen 3.5 milimlik jackı buraya takıyorsunuz ve diğer uçtan da bilgisayarınızın ses kartına bunları takıyorsunuz. Böylece bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Yani kulaklığı aldığınızda mikrofon için ayrı giriş yaratan bir aparat aramanıza gerek yok, iyi düşünülmüş, ince düşünülmüş, herkesin içine yaramaz ama mutlaka bu aparata ihtiyacı olan oyuncular da olacaktır Geldik arkadaşlar bu aparatımıza, bu aparat aslında bize kulaklığı tam anlamıyla kullanmamızı sağlıyor. Biliyorsunuz Logitech'in bir program uygulama var. Bu uygulamayı bilgisayarınıza indirdiğiniz zaman kulaklığınızı tam olarak ayarlamak için bu aparatı kullanmanız gerekiyor. Bunu USB'ye takıyorsunuz, kulaklık girişini şuraya takıyorsunuz ve Programda kulaklık gözüküyor. Ardından gerekli ayarlamaları, sesle ilgili ayarlamaları basitçe yapabiliyorsunuz. Buna harici bir ses kartı diyebiliriz. Tabi bir de şu harici mikrofonumuzu unutmamamız gerekiyor. Belki de Logitech'in Pro X modelinin en çok öne çıkan malzemesi bu. Basit mikrofon diyebiliriz. Bu mikrofon arkadaşlar... Logitech tarafından Blue işbirliği ile üretilmiş. Biliyorsunuz Blue zaten mikrofon tarafında güzel işler yapan bir şirket. Dolayısıyla Logitech burada Blue'nun yardımını almış ve muazzam derecede ses kabiliyeti sunan bir mikrofonu bizlere sunmuş. Bu harici olarak takılıyor. Şu şekilde kulaklığa monte edebiliyoruz bunu. Kulaklığa monte oturuyor ve rahat bir şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor. Dilerseniz şimdi bu malzemelerimizden bahsettiğimize göre gelelim asıl bizim ürünümüze yani ProX'in kendisine. ProX arkadaşlar ilk bakıldığında çok da oyuncu kulaklığı gibi durmuyor açıkçası. Biliyorsunuz son dönemde çıkan oyuncu kulaklıklarına baktığımız zaman RGB aydınlatmalar var. Dolayısıyla ışıl ışıl, parıl parıl yanan kulaklıklar mevcuttu. Fakat bunda bir RGB aydınlatması yok. Yani cihazın herhangi bir yerinden kırmızı, yeşil, sarı ışıklar çıkmıyor. Bu RGB sevenler için eksibiyon olarak kabul edilebilir fakat aynı şekilde RGB aydınlatmayı sevmeyenler de olacaktır. Dolayısıyla RGB aydınlatmadan hoşlanmayanlar için Logitech'in bu tasarımı gayet sade ve şık diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yan taraflarda Logitech'in gamerlar özel ürünlerinde kullandığı G logosu bulunuyor ve kulaklığın şu çatal kısımlarında da alüminyum malzemeler kullanılmış. Üstte ise yani şu kafa bandında ise çelik kullanılmış. Dolayısıyla kulaklığın son derece sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Yani çelik ve alüminyumdan yapılmış bir kulaklık duruyor karşımıza. Dolayısıyla bu da son derece sağlam bir kulaklıkla karşı karşı olduğumuzu bizlere gösteriyor. Gelelim kulaklığın bir diğer önemli özelliğine arkadaşlar. Kutudan şu gördüğünüz kulak petleri de çıkıyor. Bunlar ne? Dilediğiniz zaman şu gelen kulak petlerini çıkartıp bu yeni petlerle bunlar kumaş Bunlarla değiştirebiliyorsunuz. Ya da şu kulak soyulma soyunma olduğu zaman bunları ne yapabiliyorsunuz? Çıkartıp yerine yenisini takabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu pek çok kulaklıkta yok. Ve bunların olmaması bunlar soyulduğunda kulaklığa kötü bir görüntü veriyor. Dolayısıyla oyuncular bundan rahatsız olabiliyor. Ayrıca bu soyunmalar zamanla kulaklarınızı da kaşındırabiliyor. Yani bunları taktığınız zaman her ne kadar olsa da Kulaklarınızı huylandırıyor ya da bu ense taraflarını huylandırıyor ve kaşınmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunların çıkması ve yenisinin takılması bence önemli bir artı ben öyle düşünüyorum. Bu arada bu süngerlerin son dönemde özellikle üst segment kulaklıklarda gelen hafızalı süngerler olduğunu da belirtelim. Ne demek hafızalı sünger? Yani bu kulaklığı kulağınıza taktığınız anda... Hemen kafanızın şeklini alıyor ve dolayısıyla kulaklarınızı rahatsız etmiyor. Saatlerce oyun oynasanız dahi kulaklarınıza herhangi bir ağrı olmuyor. Bu arada kulaklığın DTS X 2.0 standartlarını desteklediğini de belirtelim. Ayrıca son dönemde pek çok kulaklıkta yer alan 7.1 surround Ses Teknolojisi de Dojitek'in bu kulaklığında yer alıyor. Gelelim kulaklığımızın fiyatına arkadaşlar. Sonuçta günümüzde e-sporla uğraşmıyorsanız... ...böyle oyun malzemeleri için çok yüksek ücretler ödemek istemeyebilirsiniz. Tabi bu tamamen zevk işi. Oyun dediğimiz olay tamamen bizim vakitimizi daha güzel geçirmemizi sağlayan bir aktivite. Dolayısıyla ekipmanlara ödeyeceğimiz para da bu oranda bizler için önemli olabiliyor ki... ...şunu da atlamamak gerekli. Oyun oynayan kesime baktığımızda genellikle öğrenci olarak nitelendirdiğimiz... ...yaş grubunda bulunanları oyun oynadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir öğrenci bütçesiyle kulaklığın ne kadar örtüştüğü de... Önem arz ediyor. Hemen söyleyelim daha fazla uzatmadan Logitech Pro X'in şu andaki fiyatı ülkemizde 1100 lira civarında arkadaşlar. Fakat bu kulaklığı ben internette baktım 700 liraya satan yerler de var. Yani fiyat skalası hali geniş. Bakıyorsun aynı kulaklık ama herhangi bir şey var mıdır yok mudur onu tam olarak bilmiyorum. Yani 780 lirayı yanlış hatırlamıyorsam satan yerde gördüm. 800-900 de vardı ama genel itibariyle özellikle elektronik marketlerin, teknoloji marketlerin sitelerine baktığımda fiyat etiketinde 1100 lira ile 1200 lira gibi bir rakam gördüm. Yani bunu bugün gidip bir AVM'lerde bulunan teknoloji marketinden satın almaya kalktığınızda 1200 lira gibi bir fiyat ödüyorsunuz. Ses tarafında beklentinizi tamamen karşılıyor. Mikrofon tarafında az önce de belirttiğim üzere Blue işbirliği ile üretilmiş bir mikrofon söz konusu ve karşı tarafa giden ses Tamamen arıtılmış, berrak bir ses. Yani eğer profesyonel olarak e-sporla ilgileniyorsanız sadece mikrofonu için bile bu kulaklık alınır. Yani bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Kesinlikle çevre sesleri algılamıyor. Sizin sesinizi net bir şekilde karşı tarafa iletiyor. Onun haricinde belirttiğim üzere telefonda da kullanılabiliyor. Yani dışarıda bu kulaklıkla gezmek size çok garip gelmeyecekse telefonunuzla da bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Fakat yapısından ötürü oyun ekipmanı olmasına ötürü biraz kaba gibi duruyor. Yani dışarıda kullanılacak bir kulaklık gibi durmuyor açıkçası. Tabi sevk ve renk meselesi diyebiliriz. Kalkıp bunu dışarıda da kullanabilirsiniz. O açıdan bir sıkıntı yok. Yani Logitech bunu kullanıcılara sunmuş. Dilerseniz dışarıda rahatlıkla telefonunuzda ya da MP3 çalarınızda bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Logitech Pro X ile ilgili benim en büyük eleştirim ise kulaklığın kablolu olması arkadaşlar. Yani 2020 yılında kablolu bir kulaklık ne derece doğru olur tartışılabilir. Tamam kablosu olsun. Bazı oyuncular kablodan çok daha fazla verim aldıklarını söylüyorlar. Buna kesinlikle itiraz yok. Fakat bu cihazın içine bir bluetooth ya da wifi modülü yerleştirip kablolu ve kablosuz opsiyonunu da ayırabilirlerdi. Yani dileyen kişiler kablolu kullanabilirdi. dilen kişiler kablosuz kullanabilirdi. Buna izin verebilirlerdi. Fakat Logitech böyle bir ayrıma gitmemiş. Kulaklığın fiyatını da göz önüne aldırdığımız zaman bu ikilemi yapması gerekiyordu bence. Lakin... Az önce de belirttiğim üzere bunda kablosuz bağlantı seçeneği bulunmuyor. Kutudan bir sürü kablo çıkıyor. Bu kabloları kullanarak istediğiniz bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Toparlamak gerekirse fiyatına baktığımız zaman bu ürün fiyatını hak ediyor mu? Evet gerçekten ses kalitesi. Üst düzeyde yani özellikle FPS oyunlarında gerçekten en küçük tıkırtıyı bile duyuyorsunuz. Tabii bu oyunla da alakalı bir durum fakat en küçük mesela başka bir kulaklıkta ya da normal sesle hoparlörden aldığınız sesle duyamadığınız şeyleri bu kulaklıkta rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Belirttiğim üzere mikrofonda görüşmeler çok belak bir şekilde karşıya iletiliyor. Orada da bir sıkıntı yok. Lakin belirttiğim üzere çok fazla kablo bağlantısı olması ve fiyatının birazcık yüksek olması insanın elini kolunu bağlıyor. Eğer fiyat seviyesi biraz daha düşük olsaydı atıyorum 400 lira 500 lira olsaydı bizim için muazzam bir ürün diyebilirdim. Lakin 1200 seviyelerinde eğer zevk için oyunu oynuyorsanız ve bütçeniz çok çok çok iyi değilse alınabilecek bir kulaklık mı tamamen siz seyircilerimize kalmış bir durum. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.